ama bu ya. Böyle hepimiz birden gelmişiz. Bizi karşılıyorsunuz. Yani. Yani müdür izin verir, e, biz özel mülkü şey. yağmalamayacağız, dokunmayacağız. Özel mülke bakacağız sadece. Yani bu özel mülkün sınırlarını nerede, ne var biliyorsunuz burada bir toplu mezar var. Evet. Orada açıkçası bir yerinde görmek istedik zaten vekillerimiz de bu amaçla heyet olarak. <gülüyor> biz bir dolaşalım bakalım. Bismillah hoşgeldiniz. Bir bakalım mı? Şurası, şurası. Ve şu bölge. Şurası, şurası. Böyle. Nereye? Dere aşağısı. Dere işte. Tutun, hele el hele tutun arkadaşlar. Kimse geçmeyecek. Evet, ne konuştun? Müdür bey bu set bizim için mi? Çekin, çekin. Çekin, çekin tamam, iyi çekin. çekin. Tamam. Bizimkiler de, bizim basın da çeksin. Evet basın çeksin buraya. Yani bu olur mu yani? Şimdi? Ama Özel mülk olduğunu söylüyor. Özel mülk. özel mülkü? Özel mülkü. Ne özel mülkü? Burada 300 evet. tane cenaze var. Evet, ne efendim, mülkü? Terbeli olmanızı Ne mülkü? 300 Akariz tane cenaze mi? var. Akariz bunları çekin buradan. Önümüzden çekin bunları. bunları. Olsa siz aynı gitsin, ya, siz de aynı gitsin de devlete şikayet etsin. Bu mahkemeye versin. Şeyi ne yapacağız? Taş toprak burası ya. Ayıptır. Ayıp yaptığınız. Bunu bana söyleyemez. Sizin yaptığınız ayıptır burada. Nasıl söyleyemem? Burada 300 tane cenaze var. Ben Cenaze var burada. Bana bağırmasın. Cenaze var Polemik burada. yapmayacaksın? Ee, ne polemi? Sizden mi öğreteceğim nasıl konuşacağımı ben? burada ileri geçemezsin. Biz geçiyoruz. Siz Hayır. bizi engelleyebilir misiniz? Vekilleri buyurun engelleyin. Ne yapacaksınız? Tutuklayacak mısınız? Bekilleri. Ne yapacaksınız? Safınızı koruyun Koruyun safınızı. Aa safınızı Evet bize karşı saf tutuyor. Maşallah. Bir tane bir tane şirket şirket. Hiç özel. Bir şirket Beş tane çete var. Bir tane de burada var. Hadi. Tamam mı? Neden gitmiş? bu taç. Giremezsin. Taç. var burada. Ne Tamam bize davacı Birema, Bize davasın. Da Gönder davasın. Anlıyorsun. Hattı şu hattı. Geçin ya şuraya. De. De. Hayır, renk bir şey Nefala Nefala ya. Geçin. Geç. Ne be alla kasabaya? Kirket giriyor vekil giremiyor ya. Geç. Kimse geçmeyecek. Bina yaptırıyorsunuz ama. Bina yaptırıyoruz. değil Biz bu özel mülk de olsa bunun kamulaştırılmasını, bu alanın korunmasını savunuyoruz zaten. İnşaatı açan. Burayı peşkeş çeken halka bu ilin valisinin kayımıdır. Biz buna karşı buradayız ama gördüğünüz gibi bir set oluşmuş. İşte Türkiye'nin insanlık ayıplarından biri. Maşallah. Şu anda bütün Türkiye benim hikayem. Tebrik ediyorum. Beş başkanları ve yöneticileri polis soruyla dışarı çıkarılıyor. Hadi bütün bakalım. Türkiye doyuşsun bu rezalet. Bir tane bir tane o müteahhit para kazansın mi? diye. 300 tane cenaze var burada. 300 <gülüyor> <Üç yüz> tane <gülüyor> anne baba çocuğunun <gülüyor> cenazesini <gülüyor> arıyor. Bir Hayır, tane müteahhit var. şurada. Bina yapacak. Ya ne amacı siz amacı havuz yapacak. Yapıyorsun? Park yapacak diye bütün polisi ya çekmiş bize diyor, yani diyor yani. ki. Özel mülkiyet ya. Bakıplar, genel müdürü orada açıklama yapacak şimdi. Buyurun, siz de görürüz orada. Özel olarak siz girdiniz. Altı tane vekil var burada. Vakıflar genel müdür mülkiyeti söylüyor ya. Açıklama yapacak. Altı tane meclis olur. Altı tane meclis var. Altı tane meclis var. Altı burası. meclis var. tane meclis tane meclis var. Altı tane meclis 300 tane cenaze var burada ya!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 saygısızca davranıyorlar herkese. Vekil olsun. Meral abla biz açıklamamızı yapalım. Diye bak ya. Vekil biz açıklama yapalım. Lütfen çekeyim ben davacı tamam. olacağım. Ve tamam. Vekil vekil olmasın ona ee, hakaret ee, etme. Sen hakaret ettin bana evet, sen. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Lütfen, tamam Bir ee, de, Bak Tülay gel ablacım ee, şey, gel gel. Sen da var. Hayır ya ya numaranızı söyleyin ya fotoğrafı alacağım. Tamam tamam tamam. tamam, Gelip bize fotoğrafı çekeriz. Tamam anladım. Sizi devletin sallayamazsınız. Biz sallamayız. Ya devlet sen devlet ya devlet sen misin? Sen devlet Ben parlamentedim. Parlamento değil misin? Sen kimsin? Devlet yerine geçiyorsun ya. Biz neyiz? Sen memursun. Kadattaysınız. Sallamıyorsun. Devlet mi ya, Zaten yapma bana. Parlamentoyu devletten saymıyorsun değil mi? Parlamentoyu devletten saymıyorsunuz değil mi? Ha, parlamento devlet değil, değil de mi? mi? Tabii Polis devlet oluyor, parlamenter ya… devlet olamıyor. Maşallah. Bey, evet ne yapıyorsunuz <cülüyor> ya? Neden? Niye var, etrafımızı, etrafımızı kuşatıyorsunuz? Nereye mi sürmek ne? istiyorsunuz? Ya birlerde ne yapıyorlar? Niye böyle beni orada? Ne yapıyoruz? Burada. Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Ne yapmaya çalışıyoruz? Çelik. Çelik devam et. Çelik devam et. Bak, bize dokunmayın. Bakın size söylüyoruz. Bakın, çirkin, vekil dokunmayın, yapmayın et. şunu. Bakın yapmayın bunu. Bak, bunu. Bak, Buranı çevi amiri kim? Yapmayın. Bakın, vekili itiyor kalkanla. Yapmayın bunu. Bir açıklama yapacağız, çıkacağız. Burada öyle çok keyfe falan gelmemişiz. E biz konuşacağız. Bizi tamam, ya kapaça götürün o zaman. Ya nedir? Tamam. Basın açıklamamı yapamıyorum. Evet, yapamıyor muyum? sevgili basın mensupları. Devam oldu. Çekin, iyi çekin. Tamam arkadaşlar. İleri doğru devam ediyoruz. Nereye devam ediyorsun? Sen pırıl Sen. Sen. Sen. Sen. Sen. Sen. Sen. Sen. Sen emniyet amiri, kim? Kim? Kim? kim burada Sen burada ha. Kim burada? Sen buradaki bir amirden, amirden bile talmeden bir provokatörsün. Tamam mı? Seyit Emniyet Müdürlüğü nerede? Şah buradan itekleniyoruz. Seyit Emniyet Müdürlüğü nerede? Şu anda itekleniyoruz. Çoksun arkadaşa. Bir dakika. düşürün düşürün. Ya oğlum sen kaptan kullanamıyorsun be. Çekil oğlum. Çekil oğlum. Yavaş yavaş, yavaş yavaş yavaş yapsın. yapın yapsın, vurdeli yapsınlar easy. yapın yapın, yapın. yapmazsanız sizden hadisi yok yapın yavaş bir teşekkürler midi daha fazla eti yapın yapın düşmesin Imrava yavaş sağlam onun yüzünü çek yapmayın onun yüzünü çek Göreceğiz. Göreceğiz. hesapını sen el sen sen el kolla sen erdalallah ne vurma ne hesabını sen vereceksin aksiyon da var itiyor sorun yapıyor şafttan ya ama şaftam diyor yavaş yavaş sağa doğru gel sağa doğru gel ona doğru sağa doğru ne oldu? Yavaş yavaş ne oldu? Yavaş yavaş ilerle. Arkadaşlar yavaş yavaş ilerle. Yavaş ilerle. <naf3> okay. ya. ne <Neither Ayr Nahii> ya. ah, ]hmm ya. bu. rezaleti bütün dünya görsün. Bütün dünya görsün. Bir şirket bir devlet seferber olmuş? Bir şirketi koruyor. Bir yapmamız ee, engelleniyor. Ergin Bey, ee, tamam. evet, şu anda yani. ama biz tüm engellemelere rağmen açıklamamızı yapacağız. Şöyle. Şu, şu yandaki dereyi görmemek, göstermemek için büyük bir maharet sergiliyor devletin polisi. Özel bir firmayı korumaya çalışıyor. Buradaki ayıpları korumaya çalışıyorlar. Örtbas etmeye çalışıyorlar. Tüm engellemelere rağmen biz şu anda basın açıklamamıza başlıyoruz. Evet. Meral Başkanım da söz. Değerli basın mensupları, bugün Adana milletvekilimiz sevgili Tülay Hatimoğulları, aynı zamanda eş genel başkan yardımcımız, Garo Paylan eş genel başkan yardımcımız, Diyarbakır milletvekilimiz, Kocaeli milletvekilimiz Gergerlioğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Büyükşehirler Komisyonu eş sözcümüz Dişyer Özsoy, yine İstanbul Milletvekilimiz ve Demokratik İslam Kongresi eş sözcümüz sevgili Hüdakaray ile birlikte buradayız. Buraya gelişimizin tek bir amacı var. Nevala Kasaba vadisinde toplu mezarların üstüne imar izni verilmesi ve bunun projeleri biliyorsunuz kamuoyuna da yansıdı. Bu projelerde büyük büyük binalar villalar, havuzlu villalar yapılacak. Ne üzerine toplu mezar olacak. Evet, burası bir hafıza mekanı. Bunu söyleyeyim. Biz Diyarbakır'dan yola çıktık. Buraya uçak seferleri olmadığı için üç araçla birlikte ben neredeyse her hafta Siirt'e gelip gidiyorum. Siirt'in vekili olmak sebebiyle ve bugün hiç olmayan kontrol noktaları Batman'dan itibaren Siirt'e kadar kurulmuş vaziyette. Her yerde kontrol noktaları var. Aman tanrım çok tehlikeli bir et geliyor. Yedi milletvekili var. Yedi milletvekili Siyirt'e geliyor. Şimdi de arkamızda gördüğünüz kolluk gücü bizi görüntülememizi Nevala kasabanın doğasını nereye yapılaşma yapılacağına dair tespitlerimizi kamuoyundan gizlemeye çalışıyor. Ve vekillere karşı büyük bir saygısızlık yaptılar, suç işlediler. Bunu da ifade etmek istiyorum. Her şeyden önce bu baskı, bu zulüm, bu korkutma siyasetini bize hiçbir etki etmeyeceğini en iyi onlar bilir. Onlar korkar ama biz korkmayız. Biz korksaydık bugün ayakta duramazdık. Çünkü biz haklıyız. Haklı olanlar asla korkmazlar. Biz hakikatin peşinde koşuyoruz. Evet, Nevala kasaba bir tarihsel hafıza mekanıdır. 89'da burada çok kısa bir süre içinde yapılan kazılarda 8 tane cesedin kemiklerine rastlandı ve sonra dönemin valisi o kazı çalışmalarını bir talimatla durdurdu. Ondan sonra, ondan sonra buraya duble yollar yaptılar polis okulu yaptılar. Amaç ne? Amaç bu hafıza mekanını yok etmek. İnsanlık değerlerini ayaklarının altına almak ve hakikatlerin üzerini betonla kapatmaktır. Evet biz daha önce de söyledik. Bizim belediye bizim yönetimimizdeyken bu imar izinlerinin tamamı iptal edilmiştir. Ama kayyım gelir gelmez Buraya imar izni vererek yapılaşmanın önünü açmıştır. Bugün de sözde bize söyledikleri gerekçe buranın özel mülk olduğu yönünde. Özel mülk olabilir. Biz özel mülke herhangi bir zarar vermek niyetinde değiliz. Aksine bu özel mülkün korunmasını bir hafıza mekanı olarak buranın geçmişle yüzleşmesinde ve hakikatlerin ortaya çıkarılmasında çok önemli bir yeri olduğunu söylüyoruz. Kanunlarda da bunun yolu vardır. Eğer özel mülk sahipleri biz zarara uğrayacağız diyorsa devletin görevi tek bir görevi var. Burayı kamulaştırmak ve buradaki cesetlerin kemiklerin ortaya çıkarılmasına destek olmaktır. Mülk sahiplerinin giderlerini de zararlarını da karşılamaktır. Buraya toplu mezarlarda 1915'ten Ermenilerin, keldanelilerin cesedinden 90'lı yıllarda katledilen Kürtlerin cesedine kadar yüzlerce cesedin burada olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve benim çağrım öncelikle kamuoyuna, Türkiye kamuoyuna, bütün insan hakları örgütlerine, sivil topluma, bütün barolara, SİİRT'e gelin ve bu insanlığa karşı İşlenmek üzere olan suçu hep birlikte durduralım. İkinci çağrım siirt halkına. Siirt halkı kemiklerin üzerinde yaşayamaz. Siirt halkı anılarına saygı duyar. Siirt halkı burada yapılaşmaya izin vermez. Bütün siirtleri tarihlerine, hafızalarına, insanlık değerlerine sahip çıkmaya davet ediyorum. Biz ilim vekilleri olarak ve halkların demokratik partisi olarak sonuna kadar buranın yapılaşmaya açılmaması için var olan imar izinlerinin iptal edilmesi için mücadelemize devam edeceğiz. Son olarak Hişyar yer de söz alacak. Şunu da söylemek isterim. Evet, kayyımın rant politikası olduğunu her yerde söylüyoruz. Maalesef bu rant öyle bir aşamaya geldi ki toplu mezarların üzerine havuzlu villalar yaptıracak noktaya geldi. Bu da insanlık açısından utanç kelimesinin bile az kaldığı bir raddeyi gösteriyor. Ben şimdi sözü e, Diyarbakır Milletvekilimiz İşyar Öztöy'e vermek istiyorum. Ben teşekkür ediyorum e, değerli basın emekçileri. Ee, doğrusu biz yedi vekil olarak buraya gelip bir basın açıklaması yapıp dönecektik. Bu mevzuya, bu kasaplar deresine, buradaki cenazelerin üzerine yapılaşmanın olmasına karşı fikirlerimizi ifade edip gidecektik. Fakat buraya geldiğimiz zaman yolda olağanüstü bir güvenlik önlemi alındığını gördük. Yani yedi vekil kente geliyor, bir kente geliyor. Bu kasaplar deresi, şu Nevala Kasaba sadece siirtin değil... Bütün bu bölgenin bir yarası. Bunu dillendirmek için biz buradayız. Fakat tekmelenme, polis kalkanlarıyla itilme, kakılma falan her türlü şeyi gördük. Maşallah, maşallah. Bir tane şirket, bir şirket birkaç kuruş para kazanacak. ha, Başka bir şey yok. Birkaç kuruş para kazanacak. Şuradan rant elde edecek diye şu içinde olduğumuz rezalete bir bakın. Meral abla söyledi. Biz şöyle bir toplumuz, bu sadece burası için demiyorum, bütün Türkiye, bütün Anadolu için söylüyorum. Mezarların yanından geçerken yüksek sesle bile konuşmayız biz. Ölü olduğu zaman, cenaze olduğu zaman üç gün evde televizyonlar kısık olurdu. Böyle bir edep adaptan gelen bir kültürdeyiz. Burada cenazelerin olduğunu herkes biliyor, üzerinde... <gülüyor> Ezandan sonra devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şunu söylüyordum. Bu topraklarda ölüye saygı gösterilir. Kimliğine bakılmaz, kim olduğuna bakılmaz. Biz öyle bir kültürden geldik. Az önce söylüyordum. Cenazenin olduğu yerde yüksek sesle bile konuşmaz. Şimdi iş makineleri çalışıyor mezarların üzerinde. Meral vekilimiz söyledi. Ben şuna inanıyorum. Bu dünyada hukuken diğer dünyada da bunun hesabı olur. Yani siz zannediyor musunuz ki siirt halkı çocuklarını kemik parçaları üzerinde büyütecek ve bundan zevk alacak? Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bizim talebimiz net, bir talebimiz var. Diyoruz ki şu kasaplar deresinde ne olmuşsa bu açığa çıkarılsın. Kimsenin malında, mülkünde, özel mülkiyetinde gözümüz yok. Vatandaş buraya para vermiş. Belli ki burası arsa, yani imara açıldıktan sonra arsaya dönmüş. Vatandaşın, buranın özel mülkiyet sahiplerinin hepsinin zararını kamu, devlet karşılamak zorunda. O açıdan öyle vatandaşla da karşı karşıya geldiğimiz bir durum yok. Ama şunu söylüyoruz. Bizim bildiğimiz 300 tane. genel kurmayın söylediği en az 186 tane. Bunlar resmi devletin kayıtlarında var. Bakın şu dere boylu boyuna ceset, ceset. Ya insan olan, Kürt olmasına gerek yok, vicdan sahibi olan, herkesin ya ne oluyor, bu kadar mı gözünüz döndü? Yani villa dikmediğiniz bir şu cesetlerin üzeri mi kaldı? Bak her taraf boş işte, dökün her tarafa villalarınızı yapıyorsunuz, binalarınızı, saraylarınızı yapıyorsunuz. Bari mezarların üzerine yapmayın. Bu kadar basit, insani bir talebi söylüyoruz. Biz milletvekilleriyiz. İnsanlar geliyorlar, 30 yıldır cenazesini arayan insanlar geliyorlar, bari iki tane kemiğini verin, çocuğuma bir mezar yapayım diyorlar. Bunun için buradayız ve gördüğümüz muamele gerçekten içler acısı bizim açımızdan değil. Ama bakın şu şu cenazeler, şu şu kasaplar deresi, şu nevala kasabanın içerisinde 30 yıldır binlerce ağıt yakılmış burada insani olan yaklaşımın uygulanmasını istiyoruz bu meseleyi çok politize etmeye siyasi bir tarafa çekmeye gerek yok bakın daha iki gün önce 13 Hak Kurumu aralarında Siirt barosunun da olduğu 13 tane Baro bir açıklama yaptı dedi ki şu bölgeyi koruma altına alın bu bölgeyi koruma altına alın bu kemikleri bilimsel yöntemlerle adli tıpçılarla çıkaralım kimlik tespiti yapalım Bunları çıkaralım, sonra üzerine villa mı dikersiniz, bir saray daha mı dikersiniz, siz bilirsiniz. Ama bu kadar cesedin, cenazenin olduğu bir yerde, Allah billah aşkına elinizi bir vicdanınıza koyun. Son bir söz olarak da şunu söyleyeyim. Bakın biz kimsenin ekmeğinde değiliz, kimsenin de ekmeğini engellemeye çalışmıyoruz. Ama cesetlerin, cenazelerin, kefensiz, sessiz cenazelerin üzerinde de her kim ki rant elde etmek istiyorsa... Halkların Demokratik Partisi olarak da vekiller olarak da bir çift sözümüz var. Bu dünyada da diğer dünyada da şeref kazanmak için biz burada şu inşaatları yapanlara da elinizi vicdanınıza koyun ve bu rezalete bir dur deyin bunu yapmayın. Ve hep birlikte bu buranın kamulaşması ve zararı olan herkesin bütün vatandaşların zararının giderilmesi için biz de devlet yetkilileri de oturup çalışıp buna bir çözüm bulalım. Biz sonuna kadar, sonuna kadar, şurada sessiz yatan sesi olmayan insanların ve ailelerin sesi olmaya devam edeceğiz diyorum. Değerli arkadaşlar, ben size günün özetini söyleyeyim. Bakın buradan tüm Türkiye ve dünya duysun. Burada, Nevala kasabada, kasaplar deresinde bugün... Akların Demokratik Partisi'nin 7 milletvekili ve yöneticilere açıklama yapmak istedi ve şu gördüğünüz AK Parti MHP Cumhur Zulüm İttifakı'nın yetkilileri tarafından engellendi. Şunu tüm dünya çok iyi bilsin. Burada bizi 50 metre iteleyebilirler hukuksuz bir şekilde milletvekillerini ama bu insanlık ayıbının üzerini örtemezler. Bugün örtemeyecekleri ortaya çıktı. Sen bizi elli metre itelesen ne olur ya? Burada bir insanlık ayıbı yatıyor. Bu dereyi sen hangi villayla, hangi ayıpla örtmeye çalışıyorsun? Burada bir insanlık ayıbı yatıyor. Dereyi görmemizi, göstermemizi engelleme gibi komik bir çaba içinde olduğunu buradan tüm medyaya duyurmaya çalışalım. Burada bugün böyle bir ayıp yaşandı. Anayasal olarak tüm Türkiye'nin milletvekili olan 7 milletvekili bugün darp edilerek ite kaka ileri sürülerek kasaplar deresinin ayıbı örtülmeye çalışıldı. Ama biz bu ayıbı örtürmeyeceğiz. Bunu da herkes çok iyi bilsin. Buradan tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya bunu duyuruyoruz. Biz bu hassasiyeti devam ettireceğiz. Ve herkes de şunu iyi bilsin ki buradaki tüm polisler de şunu çok iyi bilsin, amirlerinin hukuksuz anayasayı çiğneyen emirlerine uydular bugün. Bunun, bunun mutlaka hukuken anayasal olarak da karşılığı vardır. Bir gün bu ülkeye de hukuk gelir, bunu da herkes çok iyi bilsin. Teşekkür ederim. Sen istersen arkadaşlar. al, sen bitir. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ediyoruz. Yani bugün kentte olacağız. Sadece kurum ziyaretlerimiz var. Bir de halkı belki kısa bir selamlama yapabiliriz. Bugünlük programımız burada sona erdi. Ama e, çağrımı ileriyorum. Kasaplar Deresi, diğer adıyla Nevala kasabada insanlığa karşı suçların sonuçlarıyla yüzleşmemiz lazım. O cenazelerle, o cesetlerle, o kefensiz gömülen cenazelere sahip çıkmamız lazım. Bu bir insanlık görevidir. Teşekkür ediyorum.